Merhabalar, ben Nurşan Taşkın, psikonelist, ruhsal astrolog. Evet, yine bir programda tekrar daha birlikteyiz ve yine bir şifacı ruhla birlikteyiz. Ee, kendisi sosyolog, aile danışmanı Yüksel Köksal. Hoş geldiniz efendim, Hoş sefalar getirdiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler Çok şükür. muazzamım ben de, evet, titreşim harika. yüksek kelimelerle cevap vermeye özen gösteriyorum. Ee, Yüksel, Köksal kimdir? Ee, bize biraz bahseder misiniz? Evet. Neler yapar kendisi? Ee, Yüksel, Köksal öncelikle bir anne. Maşallah. Evet, iki tane erkek çocuğu annesiyim. Maşallah. Artık çocuk da diyemiyoruz, koca adam <gülüyor> oldular. Hatta üniversiteyi bitirdi bir tanesi, He. evet. Ee, onun haricinde sosyologum, aile danışmanıyım, Şahane. kişisel gelişim profesyoneliyim. Çok daha evet birçok var ama ee, artık bilinçaltı terapistiyim aynı zamanda evet. en çok sevdiğim alanda bu ailelerle öğrencilerle çocuklarla e, bireysel anlamda çalışmayı grup terapileri yapmayı çocuk oyun Şifalar, koçluğu evet, evet, şifalandırmayı ee, böyle ee, son ve en çok güvendiğiniz teknik nedir son günlerde özellikle üstünde durduğunuz ha -ha. Evet Bilinçaltı sanıyorum. Biraz evet biraz Evet ile uzmanız. özellikle çalışıyorum. Zaten hipnoz aynı zamanda. Hı hı. NLP Master Trainer'ım. Ee, şöyle hani e, siz alet çantanıza işte koçluk bir alet çantasıyla bununla başladık diyelim sürece. Onun Ondan içerisine her şeyi birçok şey koyduk. Psikoterapi eğitimleri de dahil olmak hmm. üzere uzun yıllar sürdü. Bir beslenme ee, çantası gibi bir, bir şey bu Yani alet bu çantası galiba. hem alet beslenme çantası. çantası hem alet çantanız yani evet. bu bir hani hangi teknik derseniz eğer Öyle bir, e, çünkü Sen bir birleş, tabii sana. yani her şeyi kullanıyorsunuz. O anda Hı -hı. seans esnasında işte EFT'yi de kullanabiliyorsunuz ya da işte nefes terapisini kullanıyorsunuz ya da bilinçaltı başka teknikleri kullanıyorsunuz. Ne gerekiyorsa, Hı -hı. E, bununla birlikte e, en güzeli o danışana koşulsuz yaklaştığınız zaman zaten kendisini açmaya. Tabii, süreç size bilişsel kendi bilişsel sürecinizde ne kullanmanız gerektiğini veriyor. Zaten ona veriyor. Veriyor. Değil Aynen mi? öyle. Evet. Aynen öyle. Evet önümde de bir kitabınız var. Buradan evet. bahsetmek isterim özellikle. Hı hı. Demişsiniz ki kendinizin ve çocuğunuzun yaşam koçu olmak ister misiniz? Evet. Ana baba farkındalığı evet. bittim buraya hı hı. yüksel Hanımcığım. Çünkü herkes genelde ki şöyle hı hı. olsun çocuğum, hı hı. çocuğum bunu yapsın, hı hı. çocuğum şunu yapsın ve bu teoklar onlar bunlar vesaire anne babaların hı hı hı. bu halleri çocuklarımızı maalesef hı hı. bitirdiler ki onlar kristal çocuklar özgürler, hı. özgür olmak istiyorlar ve inanılmaz bilgilerle hı hı. buraya gelmiş bulunmaktalar bu mavi dünyaya. Bittim buna, koç gibi ebeveynler olma yolunda evet. ana baba farkındalığı evet, demişsiniz. Aynen. Bunu da şöyle göstermek istiyorum hı hı. kitabınızı da. Ee, sevgili Yüksel Köksal'ın kitabı Ana Baba Farkındalığı adı altında. Ee, biraz bahsetmek ister misiniz Tabii ana ki. baba farkındalığını Tabii ki. bize? Yani ben normalde ilk aldığım eğitim gıda mühendisliği. Onun öncesinde ben hep e, psikoloji alanında e, çalışmak istediğim ya da okumak istediğim zaman işte babam tarafından biraz engellendim. Hmm. Ama e, nereye kadar engellenebildim? İşte belli bir yere kadar engellenebildim. Yere Ondan kadar sonra değil. devamlı kişisel gelişim alanında okuyor, okuyorum. Evet. Devamlı bu alandayım. İşte ona NLP ile tanıştım. NLP yaşam koçluğu öğrenci koçluğu ve bunlar da benim gerçekten hayatımı değiştiren şeyler oldu. Değil Bendeki mi? değişimin kaynağı oldu. Ve çocuklar aynen ee, çocuklar şöyle bir şey var iki tane erkek çocuk evet. bir zaman sonra siz onunların fiziksel ihtiyaçlarına yetişebilirken artık bir zaman sonra ruhsal ihtiyaçlarına yetişememeye başlıyorsunuz. Çünkü ergane evet. oldular. Okuyorsunuz uyandılar. işte okuyorum devamlı okuyorum, hatmediyorum <gülüyor> diyorum ki asla bağırmayacağım. Değil. Tamam şöyleymiş böyleymiş ama sabah ee, en ufak bir şeydi. O tepkisel yaklaşımımdan kurtulamıyordum. Hmm. Daha sonra koçluk eğitimlerinde NLP eğitimlerinde şunu fark ettim ki ben hep birçok şeyi okurken çocuklarımı değiştirmek için okuyormuşum aslında. Hiç kendimi Cennet, değiştirmeyi annelerin evet, ayakları aynen. altındadır sözü. Evet, aynen. Anne bir şifacıdır. <gülüyor> Şifayı oradan evet. başladınız. Kitabın sonra. sonu da öyle bitti zaten. Ve onu koymayı aslında düşündüğüm bir şey değildi. Hmm. Cennet annelerin ayakları altında. Anneler gerçekten bir şifacı. Anneler evet, gerçekten yani bir yazılım hani bir bilgisayarsa çocuk siz değil o mi? yazılımı kuran kişisiniz. Evet. Ona virüs programları da yüklemeniz mümkün. Ona muhteşem çalışan e, programlar yüklemeniz de. Rahim evet. rahim kısmı Aynen, evet, Aynen onu mi? söylüyorum. Rahmandan rahime yani koşulsuz ben sevgiden koşulsuz sevgiden geliyor ve anneler devamlı değil öyle yaparsan severim böyle yaparsan severim ya bir sevelim ya bir sev sevelim yani çünkü Şu Rahman'dan sevgi. Rahim'e öyle evet. şaka falan değil şaka falan bu, değil. Şaka değil bu yani evet. sen de muhteşem bir şeyle e, vazifeli kılınıyorsun yani sen yaratıma, bir değil mi? yaratıma aracı ediyor senin Cenab-ı Allah aynen öyle evet. ve sen ee, o yüzden annenin psikolojisi, çok. annenin çocuğa Toplumda olan kadın. yaklaşımı e, bunlar çok önemli. E, ne Gerçekten anne çocuğunu hamursa o neyse artık o bir şeyse anne Hı -hı. onu e, şekillendiriyor. Baba nedir bu anlamda babaların oradaki vazifeleri de <gülüyor> bu, bu kadar şeyle görevli kılınmış anneyi çok sevmek. O da ona onu verecek. Bu görüntüyü o da onu verecek. ve anneye bunu hissettirmek evet. için Çünkü söylediniz. başka bir şey yok. Yani Rabbin enerjisi sevgi. Başka bir şey yok. Çok doğru. Sevgiden Ama biz yaratıldık. Bunu sevgiyle sevgi muhatap enerjisinin evet. dışında çok evet. başka şeylere dönüştürüyoruz. Evet. O zaman hastayız işte hepimiz. O zaman hastalık Hep. başlıyor. Hep herkes evet. birer şifacıyken evet. herkes birer böyle e, hastalık yayan virüs Aynen. yayan bir Virüsler. robota dönüşüyoruz sadece makineye, öyle. cesete Aynen. dönüşüyoruz. İşte değil o kitaplar değil mi? o kitap e, niye yazıldı evet, şöyle ne ekersek istiyorum. onu biçeceğimiz için. Ee, i̇yi şeyler ekelim bilinçaltına güzel şeyler ekelim çocuklarımıza güzel şeyler söylemenin Olum. ötesinde evet. daha düşünce boyutunda daha kendi bilişsel süreçlerimizde bilinçaltı ya. kayıtlarımızda algımızda çocuğumuza evet. öyle bir yaklaşalım ki evet. işte oradan bir cennet Cennet gibi hey, bakan olsun evet. olsun, ve bir, herkes de bir şifalansın. Bütün kişisel gelişimciler, psikologlar, psikiyatristler de şifacılar da işsiz kalsın. E, <gülüyor> Peki doğru mudur? o zaman çok doğrudur Yüksel <gülüyor> Hocam. O zaman şu mu çıkıyor biz toplumda uzun yıllardır sevgisiz mi kaldık bu kadar agresyon? biraz öyle değil mi yani gerçekten hepimizin derdi aslında hani sevgi İnancımız sevilmek anlaşılma yani biz sevgiyi aslında sevgiden bu kadar farkındalıktan Güven. size evet. onu da soracağım hı hı. değineceğim farkındalıktan ve sevgiden bu kadar bahsederken aslında en çok bahsedenler mi biz unuttuk aslında sevgiyi hı hı. doğru anlatamadık mı çabuk mu vazgeçtik sevgiden biz toplum olarak bir agresyonun hı hı. kucağındayız gerçi ben umutluyum eminim hı hı. siz de çok umutlusunuz iyi şeyler oluyor İnşallah. olacaktır muhtemelen ama e, bu toplum için ne yapmamız lazım Yüksel Hocam yani biz neleri şimdi kalkındırmalıyız şimdi bakın biz uyandırmalıyız, işte uyandırmalıyız. sosyal medya hesaplarımızda bir şeyler paylaştığımız zaman hep bize aa bu çok zor ama işte bunu kim takıyor ki? Ya kim takması beni ilgilendirmiyor. Yani ben orada bir kitap yazmışsam bir tane çocuğa bile dokunabilirsem, bir tane yüreğe bile ben dokunabilirsem, değil mi? Bu bakın bu memleket bir insanla ne yerlere geldi. Bir insandır her şeyi değiştiren. Eyvallah. O yüzden hepimiz üstümüze düşen görevi kendi alanımızda önce kendimize Evet, Sonra çocuklarımıza çünkü kitapta da şöyle başlıyoruz diyoruz ki bir eğer mesela uçakta giderken ne derler işte e, bir hava boşluğuna düşerse uçak üstten maskeniz düşebilir. Evet, Ve önce siz, aynen öyle, öyle. önce çocuğunuza yard, çocuğunuz bile olsa yanınızda önce kendi maskenizi takacaksınız evet. ki ona yardım edebilirsiniz. Evet, evet. O yüzden bizler yok şurası böyle burası böyle esen sen mi kurtaracaksın e yani ne yapacağım o zaman? Neden ben yaratıldım? Niye vazifelendirdim? Hı -hı. Ben kendi hayat amacımı bulacağım ve Hı -hı. hayat amacını bulmak için yola çıkmış ruhlara dokunacağım. Dokunacağım. Dokunacağım. Çünkü bizler insan olmayı deneyimleyen ruhlarız aslında. Burada olma sebebimiz evet. bu değil mi? Bu. Hepimizin kendi göre hikayeleri var. ve evet. branşları noktasında yani deniyoruz. Neden geldik? İnternet neden bu. geldik? Ne yapıyoruz? kendi ruhsal enerjimizi biz evrensel enerjiyle buluşturmamız için buralardayız aslında Değil o mi? imtihan dediğimiz şeyler aslında kendi enerjimizi yükseltme çabalarımız evet. ve her yaş evet çocuklarım benim buraya gelmemde çok büyük bir faydası oldu Değil belki, mi? Bak, belki bu o zaman beni zorlamasalardı ben aynen size. öyle ben evet. o zaman beni zorlamasalardı ben teşekkür belki eğitimlere aynen çok teşekkür ediyorum evet. başlamayacaktım bu süreç başlamayacaktı Allah'a çok şükür. Çok, Çok şükür. Çok şükür. Ee, bu, bu ülkenin kızı olarak yüksel hocam. E, bu yolda mücadele edenlere hı hı. E, ne söylemek istersiniz? Yani ne yapsınlar? Hani bir şeylerin sosyal medyada okuyup yok canım o da çok polyanacılık. Aman canım bu hı hı. işte kişisel gelişimciler de yazıyorlar da söylüyorlar da falan diyorlar ama hı hı. bu farkındalık noktasına biraz değinmek istiyorum hı hı, açıkçası sizinle. Herkes bir farkındalıktan bahsediyor. Hı hı. Bu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz hı hı. kuşak kuşak bir arada yaşıyoruz şu an. Ee, ne yapsınlar? Onlara ne söylemek istersiniz? Farkındalık noktasında eee kendi hayatlarında bulundukları alana nasıl baksınlar, küçümsemek noktasında hani e, real mi olsunlar, önce kendi gerçekleriyle mi yüzleşsinler, hemen yanına bir alışkanlık mı edinsinler? Bunu en hızlı hı. anlatacaksınız. Şöyle ne yapsınlar? Yani kendi fikirlerimden nacizane Yani farkındalık ben farkındalık nedir diye sorduğunuz zaman hı. gerçekten bütün eğitimlerim mesela hipnoz o. NLP Master Trainer eğitimlerim bittiğinde <gülüyor> hipnoz eğitimlerim bittiğinde ben sabah son eğitimime mesela son gününe katılamadım. Hı. Bir uyandım benim sol taraf. Yok Hı -hı. yani hissetmiyorum evet. şey yapmıyorum öyle şeyler açığa çıkıyor Hı -hı. artık bir şeyler Hı -hı. yaşıyorsunuz Hı -hı. ki Hı -hı. ve o gün dedim ki her şey tamam her şey farkındalık aslında ve o zaman işte farkındalık atölyesi diye hasta Hı -hı. E, sosyal medya hesabımın adı öyleydi Hı -hı. ve insanlar çok büyük bir e, teveccüh gösterdiler o dönemde işte yazılara falan bakın farkındalık e, bir eylem var ve bu eylemin arkasında bir fail var. Biz hep eylemlere takılıyoruz. Eylemlere takılıyoruz. Evet, yani. eyleme takılmayıp arkadaki faili görsek o zaman... Nur bana bunu yapmadı. Nur kanalıyla ben bir şey öğrendim hayatın evet. içerisinde deyip belki böyle baktığınız yani. zaman bir kere öfke ve kızgınlık kalmıyor. Benim Nur'la bir derdim kalmıyor zaten. Eyvallah. Ben benim derdim benim kendi yolculuğumla oluyor, evet. kendi tekamülümle ve ben Nur bana ne öğretiyor? Nur bana ne kazandıracak? Hiçbir ve şey tesadüf Çünkü oluş asla göre değil hiçbir mi? şey tesadüfte, her şey bir tevafuk sonucu gerçekleşiyor ve evet. siz e, etmiş olduğunuz dua'nın. O da bir titreşimdir zaten. Evet, sizin kendi şey frekansınız, olduğu, frekansınıza getirirsiniz gibi. ettiğiniz duayla evet. o zaman orada bir karşılaşma yaşıyorsunuz, yaşatılıyorsunuz evet. ve bundan evet. ne öğrenmek istediğiniz yine sizin niyetinizle alakalı bir şey. Yani gözlemci ve hedefler, tabii da, ki aslında... Aynen. Her Aynen. şey, her, her cevap, şey. ne yapmanız evet. gerektiği size veriliyor mu? Yani bunu veriliyor. diyebilir miyiz? Hocam? Her gelen olayla, şu anda yaşadığımız şu olayla bile bize bir mesaj geliyor aslında. Evet, evet. Bunu okumak çok önemli. Olaylara gözlemci dediğiniz gibi gözlemci olabilmek. Çünkü biz ilk eğitimlerde de yani ben verdiğim eğitimlerde de kişilere önce... Anda olmayı, anda kalabilmeyi evet. ve olaylara gözlemcilik yaptıktan sonra o tepkiselliğinden kurtulup seçimler yapabilmeyi öğretiyorum. Çünkü ne yapıyor insanlar dediğiniz Hı -hı. seçim yapmayı bir kere bilmiyor. Önce kendini tanımıyor, evet. ne istediğini bilmiyor, evet. bir hedef yok. Evet. ve seçim yapmıyor diyor ki ah, kaderimmiş ya da şuymuş buymuş işte o onu belli kayıtları. o onu yaptı bu bunu yaptı çözüm odaklı yaklaşmamak aslında biz bütün bu süreçleri kişilere veriyoruz o yaptığımız koçluk çalışmalarında ya da yaptığımız şeylerde ha burada da kritik gedikleri olduğu zaman bu bilinçaltı kayıtlarından mıdır davranışsal boyutta mıdır? E, bilissel sürecinde midir? İşte o süreçleri de hep beraber e, teşhiz, tedavi, evet, aynen. yöntemi ilerliyor. E, i̇lerleme doğru. bir temiz e, bir, bir, bir yolcu. Aslında uzman da orada bir evet, gözlemci aynen, oluyor yine e, hastanın ve danışanın karşısında İnsanlar değil İnsanlar ne yapmalı, gençler ne yapmalı di, di, diye sorduğunuz evet, evet. bir kere gençler doğru düşünmeyi öğrenmeli. Nasıl yüksek Hocam nasıl yapsınlar bunu doğru düşünme noktasında? Onlara yani, nasıl e, real bir dille ne diyebiliriz genç kardeşlerimize, biraz, belki e, arkadaşlarımıza, abla ve abilerimize ne diyebiliriz bu noktada? Doğru düşünmek, yani, zihnin kayıtlarından mı öncelikle evet, bir yani, ayırt etmek evet, mi lazım yani, o noktayı? Doğru düşünmek, e, tabii eğer annesi ona biraz daha çözüm odaklı ve pozitif düşünmeyi veremediyse, evet Ah annelerimiz, evet, anneler. cennet annelerin Çok, ayakları cennet annelerin altındadır. Altında, o cennet dediğimiz şey aslında pozitif bakış açısı yani. Evet. Hayata o farkındalık boyutuyla bakmak demek. Şifa alıp devam o ettirmek o noktası aslında. O cenneti oluşturmak demek aslında. Evet, evet. Ha, bizler cennette miyiz? Mesela sizin hayatınızda problem yapın, benim tabii hayatımda ki, problem tabii ki, yapın. Tabii ki, tabii bununla ki. birlikte biz Burası mavi dünya ve imtihan devam ediyor. Onlara biz birer oluşum parçası, Hı -hı. oluşun gerçekleşmesi için yaşamamız gereken tecrübeler evet olarak evet. bakıyoruz ve çözüm odaklı yaklaşıyoruz. Gençler okusunlar hocam. Gerçekten okusunlar, okusunlar. ama değil mi? Yani işselleştirsinler, Aynen, işse hayal okusunlar. etsinler. E neden buradayım sorusunun cevabını arasınlar, ben kimim sorusunun cevabını arasınlar ve benim gerçekten neye ihtiyacım var sorusunu. Benim neye ihtiyacım evet. var Aynen. galiba burası ve bu hedef sohbetin. Hedef belirlesinler. Hedef olmadan. Küçük küçük adımlarla değil mi Yüksel Hocam? Öyle. ben yıllardır bir hedef doğrultusunda yürüyorum ve Allah'a çok şükür gerçekleştiriyorum. Evet. Her geç gerçekleştirdiğim hedefim beni daha mutlu, daha özgüvenli ve daha farklı kılıyor hayata karşı. Daha farkında kılıyor. Ee, mutluluk böyle bir şey aslında. Seçim yapmak ve o bedeli ödemek. Şahanesiniz. Çok ben çok teşekkür ederim. Ee, ben benimle bu programda olduğunuz için şifacı Seni selamlıyorum Mutlu. sevgiyle. Ee, Allah razı olsun. Hakkınızı lütfen helal edin. İyi ki bu toplumun kızısınız ve iyi ki buradasınız. Teşekkür Aynen. ederim tekrar. Evet bir programın daha sonuna geldik. Çok her şeyi konuşamadık ama Yüksel Hocam çok güzel anlattı. Cennet, Anne ...nelerin ayakları altındadır. Ve şifayı... ...Rahman'dan, Besmele'den... ...Rahim'den gelip bize akana kadar... ...bizim nasıl dışarı sunduğumuz... ...önemliydi tabi. Evet bana yazın... ...kanala yazın... ...konuşulmasını istediğiniz sorularınızı lütfen bekliyorum. Konuk olmak isteyen... ...kardeşler ve arkadaşlar... ...varsa hepinizi davet ediyorum. Burada konuşmak üzere... ...şifacı ruhlar sizi bekliyorum... ...diyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim... Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.